Herkes aynı diziyi öneriyor. Gidin Gossip Girl izleyin. Bunlar boş. Neredeyse hiçbir kanal yeni bir diziye beni başlatamadı. Hepiniz Netflix'teki öne çıkan gençlik dizilerini anlatıyorsunuz. Yeni bir şey anlatmıyorsun. Ben zaten her gün anlattığım dizileri Netflix'te görüyorum. Yeni bir şey anlat. Merhaba dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bir yıl önce, bir yıl kadar önce bir video paylaştım. Gençlik dizisi önerdiğim bir video ve bunun altına gelen yorumları da az önceki gördüğünüz üzere okudum birkaç tanesini. Bazı insanlar dizi önerilerini beğendi. Bazıları ise insanların hep aynı dizileri önerdiğini falan söyledi. Bugün sizlere artık çoğu kişinin önermediği, daha doğrusu izlemediği baya böyle küçük bir seyirciye sahip olan diziler önereceğim. Çünkü popüler diziler önerince linçiyorum. <gülüyor> Kötü yorumlara inat, dizi önermeye devam ediyorum arkadaşlar, evet. Bugün sizlere 3 tane dizi önereceğim. Bu 3 dizinin de sadece 1 sezonu var şu an. Ve bunlardan sadece 1 tanesi Netflix'te. Artık size yani bulabildiğim en küçük seyircili diziler buldum. Netflix'te olsa bile, Netflix'te olsa bile çok küçük bir seyirciye sahip olan bir dizi önereceğim. O zaman evet hemen başlayalım. Şimdi ilk dizimiz, ilk dizimiz bir önceki yani bir yıl önce paylaştığım videoya birazcık da temo olarak uyumlu bir dizi. Dizinin adı Freaks and Geeks. Hikaye şöyle, iki tane arkadaş grubunu izliyoruz. Biri Freaks denilen, bir de Geeks denilen arkadaş grupları. Freaks denilen grup daha böyle bad boy, bad girl tavırlarına takılan grup. İçerisinde bu Freaks grubunun içerisinde tanıdığınız isimler var. Seth Rogen, James Franco. Nasıl unuttum bilmiyorum ama Have Madridden Jason Segel ve Linda Cardellini de var. Freaks grubunda. Şimdi başlangıcı bu dizi. Ee, özellikle hani genç James Franco var ki... Wow. İşte Freaks grubu bu ama konu da aslında şöyle, bu Freaks grubuna Lindsay ekleniyor. Lindsay daha böyle aslında geek olan yani daha inek tipli bir kız ama bir gün herkese karşı olduğundan ötürü gidiyor Freaks grubuna dahil olmaya çalışıyor. Ve aslında bunu izliyoruz. Bir de yan plot olarak Geeks grubu var. Geeks grubunda da kardeşi var ve daha inek tipli, daha 9. sınıf öğrencileri var. 9. sınıf öğrencilerine bir şey demek istemiyorum ama daha böyle ezik, ezik grup var böyle bir konu. Su var, böyle ilerliyorlar. Aslında normal bir gençlik yaşamını izliyoruz. Şimdi dramalar var falandır filandır. Sadece bir sezonu var, bir sezondan sonra iptal ettiler diziyi. Ve ben öneriyorum. Güzel bir dizi. Şimdi ikinci önereceğim dizi bu az önce anlattığım Felix and Geeks göre çok daha karanlık, çok daha depresif. Şimdiki önereceğim dizi Yirzen Yirz diye bir dizi. Netflix'te yok. Şöyle bir konusu var. Black Mirror'ı düşünün. Bunları biliyoruz zaten anne hani gelecekte yakın gelecekteki olabilecek kötü felaketli olayları anlatıyor. Her bölüm farklı bir şey anlatıyor. Yeriz-en yeriz farklı birazcık daha bundan. Yine ge yakın gelecekte olan hatta 2019'dan itibaren başlıyor sanırım o. Olaylar 2019'dan itibaren başlayıp İngiltere'de yaşayan bir aileyi konu alıyor. 6 bölümü var. Bir sezonu var. Bir sezonundan sonra iptal etti BBC. Yani çok fazla spoiler vermek istemem ama şunu uyarayım diziye öyle girin. Gerçekten depresif. Hani dünya ne kadar kötü bir şekle büründüğünü görüyorsun böyle bir şey olabilir mi aslında diyorsun. Çünkü olabilecek şeyleri sıralıyor sana. Black Mirror'dan daha çok sevdim sanırım. Çünkü karakterlere daha çok bağlanıyorsun. Çünkü zaten bir aileyi izliyoruz. Bir de hani yakın geleceği çok yakın geleceği anlattığından ötürü birazcık da korkunç geliyor. Ve aynı zamanda tarih kendini tekrar eder. Bazı olaylar geçmişte yaşandığı için şu anda da olabilir. Yani inanılmaz depresif bir dizi aslında. Eğer Black Mirror'ı seviyorsanız kesinlikle önerebileceğim bir dizi. Hani inanılmaz bir dizi. Eğer bu diziyi de izlediyseniz Lütfen aşağıya yorum atın çünkü arkadaşlarımdan hiç kimse izlememiş. Lütfen gidip izleyin, konuşalım, tartışalım. Bugün önereceğim son dizi de bu aralarından önerdiğim dizilerden tek Netflix'te olanı ve tek geleceği olan bir dizi. O da Rashundol. Rashundol'u eminim ki görmüşsünüzdür. Hani bu aralarından hani duyduğunuz bir dizi olmasını bekliyorum. Rashundol şunu anlatıyor. Nadia diye bir kadını izliyoruz. 36 yaşındaki doğum günündeyiz. Kadın bir tuvalette kendini işte elini falan yıkarken bir anda karşımıza çıkıyor kadın. Aydın'ın işte doğum gününü yaşıyor. Bütün şeylerini yapıyor. işte bütün doğum gününü yapacaklarını yapıyor. Sonrasında araba kazasında ölüyor. Ee, araba kazasında öldükten sonra bir anda tekrardan bizim o Nadia'yı ilk gördüğümüz noktada yani tuvalette tekrardan uyanıyor. Ve olay şu bu 36 yaşındaki doğum gününü tekrar ediyor. Hep. Ölüyor ve tekrar ediyor. Ölüyor ve tekrar ediyor. Yani öldükten sonra hep aynı noktaya geri gönderiliyor. Ee, bu kesinlikle Groundhog Day veya e, yeni çıkan Palm Springs gibi filmleri beğendiyseniz iseniz bunu izlemeniz lazım artık. Yani izlemediyseniz Netflix de var yani elinizin altında direkt. Artık elinizin altında mı onu da bilmiyoruz ama bölümden 25 dakika kadar. Komik bir süre sonra kendini tekrar etmeye başlıyor. Evet ama komik olmasından dolayı kesinlikle ilerleyebiliyorsunuz. Sıkıntı çekmiyorsunuz diziyi izlerken. Böyle bunalmıyorsunuz. Ay hep bir tekrar edecek, tekrar edecek diye. Çok iyi bir dizi öneririm. Evet... Evet, bugünkü önereceğim diziler bu kadardı artık bu dizilere de bunu izledim ve popüler diziler öneriyorsunuz diye gelirseniz yani artık benim elimden bir şey gelmez yani ne diyeyim size bilemiyorum artık izlediğiniz için çok teşekkür ederim beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı beğenmediyseniz lütfen beğenmeyi butonuna basmayı unutmayın dediğim gibi bu dizileri izlediyseniz yorum atın konuşalım çünkü arkadaşlarımdan russian dolu izleyen var ama diğer ikisini izleyen yok o yüzden hani lütfen dizileri izleyin yorum atın İzlediyseniz de yorum atın, izlemediyseniz de yorum atın, yorum atın. O zaman görüşürüz, hoşçakalın, bay bay.